Raporlarda karakter tasarımı nasıl yapılır? Örnek olarak fatura listesi ekranını görüntüleriz. Fatura listesinde yer alan herhangi bir kaydı seçerek aşağıdaki panelden yazdır fatura dediğimizde rapor ekranımızı görüntüleriz. Seçenekler alanında bulunan firma pasif olarak gelecektir. Sunucumuza tanımlı birden fazla firma var ise ilgili firmadan giriş yaparak işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Dönem alanında firmamızın önceki dönemleri bulunmaktadır. İşlem yapmak istediğimiz dönemi buradan seçebiliriz. Tasarım alanından rapor tasarım listesini görüntüleriz. Raporun grafik ve karakter olmak üzere iki tasarımı bulunmaktadır. Örnek olarak incelemeyi karakter tasarım üzerinde gerçekleştirelim. Seçmiş olduğumuz tasarımın aşağıdaki panelden ekran diyerek ön izlemesini görüntüleyebiliriz. Fatura tasarımının üzerinde değişiklik yapmak istersek aşağıdaki panelden tasarım diyerek tasarım ekranını görüntüleriz. Sistem standart tasarımlar değiştirilemez. Otomatik olarak tasarımın kopyası oluşturulacaktır. Bildirimi verecektir. Tamam diyerek düzenleme yapabiliriz. Yapacağımız tasarımın hangi firmaya ait olduğunu seçmemiz gerekmektedir. Veya tüm firmaları işaretleyerek sunucumuza tanımlı tüm firmalarda düzenlediğimiz tasarımın geçerli olmasını sağlayabiliriz.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 Geri veya ileri alabiliriz. Sil seçeneği ile tasarımımızı silebiliriz. Ayarlar seçeneği ile tasarım ayarları penceresini görüntüleriz. Buradan sayfa boyu karakter sayısı, sayfa genişliği karakter sayısı belirleyebiliriz. Yazıcı türümüze göre ilgili seçimi yapabiliriz. Karakter tasarımlı raporlarda nokta vuruşlu yazıcı tercihi seçili gelecektir. Sayfa yönünü dikey veya yatay olarak belirleyebiliriz. Baskı renklerinden ilgili seçimi yapabiliriz. Karakter tasarımı raporlarda siyah beyaz baskı seçili gelecektir. Satırlarda şerit belirtmek istiyorsak ilgili seçimi buradan yapabiliriz. Satırları şeritle belirtmemiz durumunda şerit rengini şerit rengi satırında bulunan üç noktaya tıklayarak dilediğimiz gibi renklendirme sağlayabiliriz. Şerit başlangıç ve bitiş karakterleri belirleyebiliriz. Kağıt boyutumuzun türünü buradan seçebiliriz. Yer değişikliklerimizi de sağladıktan sonra F2 tamam ile değişiklikleri kaydederiz. Tasarım çerçeveleri seçeneği ile rapor çerçeveleri penceresini görüntüleriz. Raporda yer alan çerçeve ayarını ilgili satırdan düzenleyerek F2 tamam ile düzenlemelerimizi kaydederiz. Alanlar seçeneği ile ekranımızın sol tarafındaki alanlar listesini kapatıp açabiliriz. Yazı nesnesi seçeneği ile rapor üzerinde tekst alanı oluşturabiliriz. İlgili alanın üzerine tıkladığımızda sağ tarafta ilgili düzenlemeyi sağlayacağımız alan gelecektir. Formül ekle seçeneği ile rapor üzerinde formül alanı oluşturabiliriz. Oluşturacağımız formülü özellik satırından düzenleyebiliriz. Yazı formülü ekle seçeneği ile rapor üzerinde yazı formülü alanı oluşturabiliriz. Ilgili düzenlemeyi üzerine tıkladığımızda Sağ taraftaki özellik satırlarından sağlayabiliriz. Tarih formülü ekle seçeneği ile tarih formülü oluşturabiliriz. Üzerine tıkladığımızda sağ taraftaki özellik satırından ilgili düzenlemeyi gerçekleştirebiliriz. Düz çizgi seçeneği ile rapor tasarımımızdaki alanlarda çizgi oluşturabiliriz. Nesne özellikleri ile raporumuzdaki alanlar için düzenlemeleri sağladığımız özellik alanını kapatıp açabiliriz. Sola yasla, üste yasla, alta yasla, sağa yasla gibi seçeneklerden tercihlerimize göre düzenlemeleri yapabiliriz. Çizgi karakterleri ile raporumuzdaki alanlara çerçeve ekleyebiliriz. Ekranımızın sol tarafında yer alan alan listesinde eklemek istediğimiz alanı sürükle bırak ile raporumuzu ekleyebiliriz. Satır alanları listesindeki bilgilerimiz rapor üzerine eklenememektedir. Bunun için çerçeve oluşturduktan sonra sürükle bırak ile alanımızı rapora ekleyebiliriz. Rapor tasarımındaki düzenleme işlemlerimizi tamamladığımızda kaydet ile tasarımımızı kaydederiz. Düzenlemiş olduğumuz tasarımın ön izlemesini görüntüleriz. Vazgeç ile ön izlemeyi kapatırız. Düzenlediğimiz fatura tasarımını oluşturacağımız faturalarda ön tanımlı gelmesini sağlamak için Tasarım alanından Tasarım Listesi ekranını görüntüleriz. Buradan düzenlediğimiz tasarımı seçerek aşağıdaki panelden Aktif Yap seçeneği ile faturalarımızda düzenlediğimiz tasarımın gelmesini sağlayabiliriz. Yapmış olduğumuz düzenlemeleri firmamızın ihtiyacına göre tüm tasarımlarımızla gerçekleştirebiliriz.